Sizden gelen rüyaları iç sesim okuyor. Ben de iç sese karşılık veriyorum. Buyurun. Evet, YouTube'da Elif Nur Hanım'ın rüyasını okuyorum şimdi. Selam, ben evliyim. Sabah 8'de uyudum ve bu rüyayı gördüm. Yeni taşındığım evde küçük bir delikten küçük küçük küçük, küçük cin çıkıyor ve ben onlara sizle bağlantımı kestim diyorum. O delikte çıkan varlıklar önce yanıyor sonra duman olup yok oluyor ve evi sahibi evimde temizlik yapıyor kızı ve gelini de evimde oturuyor. Aşağı kata iniyoruz ve dışarıda benimle savaş etmek isteyen cin ordusu vardı. Ve ben bir cin erkek, orta yaşlarda sen bittin deyip bana saldıracak gibi oluyor. Ev sahibi ve kızı geliniyle bunları söyleyemiyorum. Beni bu şeylerden rahatsız oluyorum ama onlara söyleyemiyorum. Bir saat önce gördüm rüyamda, lütfen bu rüyayı ne anlatıyor, bana yorumlar mısınız? Çok korktum, çok tedirginim. Elif Hanım değil mi? Evet. Elif Hanım'ın rüyası psikolojik bir rüyadır. Uzun süredir ruhsal olarak kendi içinizdeki yaşadığınız korkular, düzensiz yaşadığınız konular ve devamlı karabasan, uyku problemi, endişe ve uyku stresinizin fazla olduğundan ve e, parasal evrede de yaşadığınız krizler üst üste gelmiş gözüküyor. E, eşinizin ailesinde yaşadığınız güvensizlikler fazlasıyla sizi kenara itmiş. Artık konuşma vakti. Bol ayetel kürsü, nas, felak okuyarak enerjimizi değiştirmemiz gerekiyor uyarıyorum Elif Hanımcığım. Ama bu rüyada şunu da gösteriyor. İnancınız o kadar kuvvetli ki size gelecek ev kapınız, anahtar kapınız da hayırlı. Erkek cin olduğunu hissetmenizde eşinizle aranızda cinsel olarak yaşadığınız bazı sıkıntıları da düzeltme vakti. Diğer rüya Evet. Diğer rüya Hüsniye Yıldırım Çarpar'ın rüyası. Hüsniye Hanım'ın rüyasını okuyorum. Dün gece de çok güzel yeşillikli güneşli havada gidiyordu. Sonra bir dere çıktı önüme. Derin değil ama güçlü akıyordu. Akan su Karadeniz'e akıyordu. Denize sürüp denirsem yüzmeyi bilmiyorum. Boğulurum diye karşıya geçmeye korktum. Hem zaten ben Marmara'da oturuyorum. Karşıya Trakya'ya niye gideyim? Sahilden gidersem evi bulurum ama Marva, Marmara denizin sahili çok kıvrımlı. Kestirmeden gittim. Git git karanlık gibi oldu. Orman gibi bir yer yerde yönümü umudumu kaybettim üzülerek uyandım. Hüsnü Hanım. Evet. Hüsnü Hanım'ın kendi kardeş ve kendi ailesine ait miras konuları var ve bu konuda bazı haksızlıklar yaşayacak ve gerçekten ailesinin kimliğini nasıl ona tavır? sağladıklarını görecek. Bu konuda da özellikle Karadeniz ya da e, suya ait noktalarda miras haklarınız var alacaksınız ama bir boşanma, bir ölen kim var e, özel hayatınızla alakalı noktada biraz daha mutsuz ve yorgunluklarınız var ama erkek çocuğunuz varsa onun hayatında çok güzel değişecek kapılarınız ve bu kapılarla birlikte çocuğunuzun yurt dışı çok iyi bir evlilik yapacağı ama sizin sağlık olarak sırt ve boyun bölgeniz ve uzun süredir de bir evlenmiş alakalı mücadele ettiğiniz haklar için savaş vakti diyorum. Bütün rüyalar bu kadar. Evet, bu kadar. O zaman haftaya iç sesimizle birlikte rüyaları evet. anlatacak. Ama bu rüyaları YouTube kanalında. Emine Hanım'ın rüya Videoların altından seçiyorum. Lütfen Instagram'a yazmayın. Youtube'a yazın. Youtube'dan seçiyorum. Yani Youtube. Ama... Emine Hanım önceden bilmiyor rüyaları. Ben seçiyorum özel evet, olarak. Evet. Yüzden... Ben kesinlikle seçmiyorum. iç sesim rüyaları yorumluyor. Ben de ağzım açık dinliyorum. Ama ne çok garip rüyalar görüyorsunuz. Yani bol bol meditasyon olarak da kendi enerjimizi düzeltelim. Yatmadan önce meditasyon müziği dinleyelim. Duamız edelim. Rabbimize inelim. Önemli olan bu. Hoşçakalın.